Bugün 21 Aralık 2022 Çarşamba Merkür günündeyiz. Akrep burcunda ilerleyen Ay sabah erken saatlerde Oğlak burcundaki Plütonla yaptığı uyumlu açının ardından 5:44'te boşluğa girecek. Sabah saatlerinde sezgilerimizden ve maneviyattan güç alabiliriz. Daha içe dönük ve ketum olmamız mümkün. Günlük rutin işlerimizde de kararlı davranabiliriz. Ay 10-12'de Yay burcuna geçecek. Değişen enerji dinamikleriyle birlikte gün genelinde. Kültürel ve felsefi konulara ilgimiz artabilir. Önümüzdeki iki gün fiziksel enerjimiz de yükselirken iş ve özel yaşamımızda daha girişken ve cesur davranabiliriz. Yay burcundaki ay öğle saatlerinde Koç burcundaki Jüpiterle üçgen görünümde olacak. Ateş enerjisinin güçlenmesi ruh halimizi etkileyebilir. Heyecanlı, coşkulu, iyimser hissedebiliriz. Yeni ve farklı konulara heyecanla yaklaşabilir, sabırsız davranabiliriz. Abartılı davranışlarımızı dengelemekte fayda var. Spor, fiziksel aktiviteler, sosyal ve kültürel etkinlikler için öğleden sonraki saatleri değerlendirebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.